Metafizik nedir? Meta ötesi, fizik, fiziğin ötesi. Bugün metafizik dediğimiz şeyler, fiziğin henüz bir gerçekliğini, bir bilimselliğini henüz keşfedemediği, onun için bizim ötemiz dedikleri. Oysa ki çok yakın geçmişte metafizik denilen, fiziğin ötesi denilen birçok kavramlar, sistemler, bugün artık fizik. Öyleyse önümüzdeki dönemde de Metafizik denilen şey fizik olacak. Peki biz şimdi manevi kavramları, ruhsal tebliğleri, vahi mekanizmalarını, diyelim ki birçok ruhsal irtibatları ve fizik ötesi gibi görünen çeşitli güçleri, yetenekleri, ruhsal yetenekleri, bugün her bir tanesini fizik ötesi diye yorumladığımız kavram ve sistemleri fiziksel kanunlarla açıklayabilecek miyiz? Evet ve bugün bunların birçoğu yapılıyor yapılmakta ve önümüzdeki dönemde de daha da artarak devam edecek. Gelin şimdi biz bugün bir taraftan ruhsal bilgi alışverişlerine, medyumluk, ruhsal tebliğler nasıl alınır? Nasıl böyle bir sistem var? Böyle bir sistemde diyelim ki o medyum dediğimiz kişi ne görev, nasıl yapar? buradaki işte olumlu, olumsuz özellikler, çevrenize bir sürü böyle bunlarla ilgili ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diyen kişiler ya da seziler, sezgiler, görüler, görüşler, manevi bağ, bağlantı ya da bütün o vahiy mekanizmaların her bir tanesinin nasıl bir sistemle çalıştığının mümkün oldukça fizik ve bugün fizik ötesi gibi görünen kavramlarla açıklayalım. Şimdi arkadaşlar bildiğimiz bir kaba madde var ve bu kaba madde işte diyorum ki en küçük birimi madde ve bu maddenin de içindeki katı miktar hani kabaca şöyle diyoruz bir futbol sahasının içerisindeki bir top kadar bir dol alan var geri kalanı boşluk ve bütün bu boşluğu idare eden ince bir alan ince bir madde ve biz buna düşünce diyoruz bugünkü modern fiziğin kuantum fiziğin çeşitli sunumlarıyla. Öyleyse madde dediğimiz durum, yapı zaten ince bir enerji alanıyla, düşünceli ve duygularla şekillenerek hareket edebiliyor. Ve bunların da perde arkasında titreşimler var ve tesirler var. Yani frekanslar var. Peki bunlar bizim... Şu andaki makinalarımız ve sistemlerimizle ölçebileceklerimiz ve ölçemeyeceklerimiz de var. Diğer taraftan bugün yapılan çeşitli biyorezonans NLS sistemleri çeşitli frekans ölçme sistemleriyle de emin olun çok öteleri ölçülebiliyor ve bunları görebiliyoruz. Hani ben ilk 80'li yıllarda duymuşum 85 falan yıllarıydı o zamanlar e, aura makinaları çok merak ediyordum atıyordum. ben de şimdi bak şu yaprakların canlıların resmini çekmek bilmem ne mümkünmüş diye yani ben de alayım yapayım falan filan e, ben şimdi neredeyse 10-15 yıldır kendim evimde e, aura makinem var istediğim zaman açıyorum, bakıyorum kimin, eşimin, dostumun, çevremdeki insanların aura yani bedeninden yayılan enerjilerin, duygu ve düşünce sistemlerinin ya da o elektromanyetik dalgaların duygu ve düşünce boyutunu ölçebiliyoruz. Bunların cihazları var. E bugün şimdi çeşitli biyorezonans sistemleriyle organlarınızı 3 boyutlu, enerji sistemlerinizi hatta geçmiş getirdiğiniz çeşitli enerji frekans ve karmik sistemleri görüp okuyabiliyoruz. Bunların hepsi bugün artık fizik. E çok fazla yaygın bir şekilde kullanılamıyor olsa da. Hatta Bedensiz bir varlığın ya da da frekansın sizin beden üzerinizdeki çeşitli etkileri, durumları ya da nerede çok fazla odaklandığını parazit varlık, parazit sistemler, bakteri, virüs ve vesaire hani fizik sistemlerinin de aynı şekilde e, görüntülenebilme sistemleri bugün var. Ama biz bunları hiç yokmuş gibi bir kenara koyacağız. Bilen var, bilmeyen var, çalışan var, çalışmayan var. Biz şimdi bunların bazı olay, deneyim ve bilgilerini sizlere aktaracağız. Şimdi çeşitli ruhsal çalışmalar ve celseler, e, kiminiz e, diyelim ki e, YouTube kanallarını, kiminiz canlı olarak belki deneyimlediniz. Ama bunun dışında bütün dinler zaten bir ruhsal medyumluk bir aracılık sistemidir. Yani peygamberler, diyelim ki Hz. Musa, ne yapıyor? Tanrı ile konuştum diyor değil mi? Yani onunla konuştu. E bu konuşma sistemi bir mekanizmayla olur. Bu mekanizmanın bir adı aslında Cebrail mekanizmasıdır. Yani beşinci sistem dediğimiz, beşinci çakranın bir ifade ve dillendirilme sistemidir. Bunun çeşitli örnekleri vardır. Özellikle daha 1800'lü yıllarda Fox kardeşler diye hani metafizik Alemde bilinen tarihiyle hani böyle tık tıklarla başlıyor sistem. İşte 1, 2, 3, 4 işte yavaşsa bilmem ne sanki bir morse alfabesi gibi evetlere bir kere, hayırlara iki kere vesaire gibi bir bakıyorlar ki bazı sistemler var. Tabi bunların yanıltıcıları, sahteleri bilmem neleri çok hızlı bir şekilde piyasada ürediği gibi bunları yok etmek ya da silmek üzere de bir sürü sistemler meydana geliyor. Çeşitli psikiyatrik hastalıklarda, şizofrenilerde, ruhsal bozukluklarda, şeytan yani girmesi, cin çarpması, mecnun olmak vesaire gibi aslında Anadolu'da bir sürü yerlerde ya da büyü mekanizmalarında biz bunları gördük, görüyoruz. Ve bunlara bugün modern bilimin bir kısmı, hepsi değil bir kısmı, hayır yok böyle bir şeyler vesaire dense de bunların sadece hikayeden ibaret değil, çeşitli olaylarını da şahitlik ediyoruz. Birçoğunuzda belki bunların... Deneyimlemişsinizdir. Bir taraftan bunlardan korkutulmak, evet, toplumla iyi bir şeydir. Çünkü bilmeden hani bir elektrik prizinize e, ellerinizi, parmaklarınızı sokmanız gibi orada böyle bir etkiyi, böyle bir zararı kendinize vermemek için ne yaparsınız, sakınırsınız, e, çekinirsiniz. İşte bu korkular bir taraftan bilmeyen kişilerin sakınılması içindir. Diğer taraftan böyle bir bilgi, böyle bir alem ve bizim de kendimizi tanımamız ve anlamamız, hayatı, kainatı görmemiz ve keşfetmemiz yolunda çeşitli bilgilere de ihtiyacımız var ki işte biz de burada bu sayfayı, bu mekanizmayı, bu bilgiyi açarak sizlere diyeceğiz ki evet gelin bakalım ruhsal tebliğlerin ya da bir sürü şunu gördüm, bunu yaşadım, ben bu bilgiyi aldım diyen kişilerin aslında e, buradaki mekanizmasını inkar etmek çok kolay. Evet yine diyoruz bu işin illa sadece gerçeği değil, tabii gerçek olmayanlara da olacak ama biz mekanizmayı söylediğimizde sizler de gerçeğiyle gerçek olmayanı daha kolay ayırt ediyor olabileceksiniz. Ya yani da kendinize ilgili faydayı alma ya da almama konusunda karar sizin olacak. Şimdi özellikle medyumluk denilen ruhsal aktarıcılık ve irtibata geçicilik sistemi bir radyo kanalı gibi düşünün. Yani nasıl ki bir radyonun bir istasyonu var ve o istasyonu ayarlayarak herhangi bir dalgadan, herhangi bir alandan ve kavramdan, kaynaktan bir bilgi çekiyorsanız insan bedenini, beynini, varlığını da çeşitli kanal frekansları ayarlayarak bir rezonans ile çeşitli alemin hallerinden, durumlarından bilgi alabilmek mümkündür arkadaşlar. Bunu bir nevi ruh çağırma olarak hani böyle dejenere bazı sistemler yapılmıştır. Asla bu bir ruh çağırma değil, evet bir irtibat, bir bağlantıdır ama biz hiçbir zaman zaten herhangi bir şekilde bir ruh ile irtibata geçemiyoruz. Yani ruh dediğimiz kavram zaten beden ve maddenin ötesinde ve tam da zıttı yapısında olduğu için... E, Medyumların herhangi bir şekilde ya da medyonomik hassasiyetteki kanal ve aracılı olan kişilerin irtibat kurduğu yine aslında daha ince ve daha farklı bedenli sistemlerdir. Yani diyelim ki e, yine bir bedenleri vardır ama daha ince titreşimli, daha diyelim ki farklı boyut, bu dünya, evren, gezegenler ves vesaire. Şimdi diğer taraftan da. Dünyada diyelim ki bu bilgileri alırken gelen bilgiyi ya da aktarılan herhangi bir radyo dalgasını diyelim, kişi alırken onun şuur altından yansıyarak gelir. Yani onun şuur altı mekanizmalarında ne bilgiler var, inanç kalıplarında neler var, gördükleri, yaşadıkları nelerse o medyumlardan o gelen frekanslar bunların aracılığıyla bu renkte aktarılır. Çok az medyon vardır ki bütün bu alanlardan, aracılardan tamamen sıyrılmış, korunmuş olarak bilgiyi öz ve net bir şekilde anlatabilsin. Emin olun ki en az %90-99'a yakın aktarıcılar kendi renklerini, kendi düşünce duygu boyutlarını, gelen tesir ve titreşimleri o görüllerle, o inanç kalıplarının etkileriyle aktarırlar. Bu sebepten Kur'an'da bir cin suresi vardır. Ve burada cin demek bu arada bedensiz varlık demektir. Hani böyle yok şu e, illa bir varlık grubunun değil bedensiz yani bizim bu fizik bedene sahip olmayan daha ince titreşimdeki tüm varlık grupların adıdır. Tabi bunların da daha geri titreşimleri, frekansa daha düşük olanlar ve daha yüksek olanları mevcuttur. Medyon olan kişi ya da onun etrafındaki hazurun ya da ondan bilgi almak isteyen kişilerin enerji frekansları, hırs, ego, benlik ya da korku, endişe gibi frekanslar taşıyorsa, bağlantı kurulacak olan radyo frekansı da daha geri, daha düşük titreşimli, orayı dalgaya, işletmeye ya da yönlendirmeye dayalı geri varlıklardan oluşacak bir birim olacaktır. Diğer taraftan ne kadar hani böyle o benlikten, bencillikten sıyrılarak bütünün hayrına, kişinin gelişimi, faydası ve gerçekten onu ilerletecek bir taleple ise o titreşimler, sevginin, ilahi belki taleplerin gücü de kişiyi daha yüksek seviyeli ve titreşimli alanlara taşıyacaktır. Baştan böyle güzel başlansa dahi bazı kişilerin o alınan bilgilerin kendinden kaynaklandığını ya da o bilgilerin bir şekilde büyüsüne ya da nefsaniyetine kapılanların da zamanla tekrardan geri frekanslara düştüğü çok olmuştur. Hatta bu bilgi ya da frekanslara öyle bir alışıp alışkanlık yapan ve artık Sadece onunla yatıp kalkma halinden dolayı enerji frekanslarının düşerek tekrardan o çok daha gerilere ki buna obsesif ya da şizofreniler de dahil olmak üzere bazı alanlara kayanla bir sürü insanlara şahitlik geçmiş ettik. Şimdi tabi ki burada kişinin ayaklarını yere sağlam basması, nefsini toprağını temizleyebilmesi, e, hayata gerçekten onun ne kadar mükemmel bir yaratılış halinde olduğunu, dünyanın ve olanın ne kadar mükemmel bir sistem olduğunun kabulüyle ilerleyebildikçe sistem sadeleşerek, şeffatlaşarak bilgiyi doğrudan doğruya net bir şekilde kimilerine aktarabilmekte, kimilerine ise dediğimiz gibi kendi egolarının perdeleriyle yönlendirilmiş frekanslar şuur altında, şuur altı mekanizmalarıyla sunulmaktadır ki, Bugün batı kaynaklı birçok o UFO bilgileri, falanca gezegenden, falanca galaksiden, falanca Mevlana'nın bilmem Atatürk'ün şunundan bunundan olan bütün bu sistemler her bir tanesi aslında kişilerin nefsaniyet ve egosu ile alakalıdır. Yoksa yukarıda o bulutun içerisine çıktığın zaman artık benlik, ferdiyet değil birlik vardır. Orada bir isme ihtiyaç yoktur. Yani bir kişi geldi kişiye ben işte bak falanca galaksinin filancasıyım. Ben işte Yunus'um, ben Mevlana'yım, ben bilmem neyim. Bunların her bir tanesi bir işletme sistemidir. O kişinin de bu işletme ihtiyacı olduğu içindir. Yoksa dediğimiz gibi onlar sadece bir frekans ve o frekansların da buradaki taleplerine göre işleyen bir sistem mevcuttur. Diyebiliriz ki işte bu aracılar, bu medyumluk yapan kişiler aslında bir nevi bir radyodur. Ve radyoda aldığını vermekle yükümlüdür. Bunu bir vazife ve bir manevi sorumluluk olarak yapanlar olduğu gibi nefsine uyan ya da nefsine uymayla o eksik bir kendini negatif alanda görmeyle ilgili de yine farklı alanda vazife yaptırılanlar olur. Yani önceden bazı şeyler iyi, doğru, güzel bir şekilde aktarılırken daha sonradan kişinin nefsiyle etrafındaki kişilerin ne kadar o bir olana taptığı, ne kadar da aslında dışarıya tapmak üzere olduğu ile ilgili sınanır ve bir bakarsınız ki tıkır tıkır birçok sistem kendiliğinden zayıflar. Dünyada bunu özellikle güzel bir şekilde geliştiren, bir sürü vazifeli varlıklar vardır. Bu konuyu dünyada, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, son 300 yıl, 400 yıl içerisinde çeşitli şekilde işleyerek, işleterek, spiritualizm, new spiritualizm gibi birçok kavramlarla dünyada çıksa da, tabii ülkemizde de bu konunun yine bir sürü tatları vardır. Bunların başında da doktor Bedir Uselman gelmektedir ki, onun bu konuda özellikle, e, Medyumluğun ilmi izahı diye bir Türkçe ve İngilizce zannediyorum 1900 daha hani 40'lı yıllarda falan kaleme aldığı bir bilimsel eser vardır ki e, Medyumluğun ilmi izahını nasıl mekanizmalarla yapıldığını, nasıl bir sistemle yapıldığını çok doğru ve güzel bir şekilde işlemiş ve anlatmıştır. Ve e, kendi çıkardığı o zaman e, Fener ve Ruh ve Kainat isimli dergilerde de ee, tabii o zaman şöyle söyleyeyim, neredeyse şey yok, yazar yok, bir sürü farklı isimlerde kendi yaptığı deney, tecrübe ve bilgileri aktarmıştır ki bunların işte başında Üstad Celseleri, Kemal Yolcusu, daha böyle bir sürü var şu anda aklıma gelmeyen. Tabii ki o belli bir yere taşıyor ki daha sonradan da çok daha müthiş bir bağlantının bilgilerini aktarıyor. Şimdi bunların her bir tanesinde tabi ki şu var. Biz eğer şimdi her birimizde medyonomik özelliklere sahip olan insanlarsak her birimizin ruhsal aleme ya da ilahi kainat internetine bağlanabilmesiyle ilgili yollarımız açıktır ki göğün kapısı her birimiz açıktır. Şimdi burada bir iki tane sırdan bahsetmek istiyorum. Buraya kadar sabredip dinleyen dostlar için. Şimdi bir taraftan bunlar evet kişinin bedeni etkileri zayıflatılarak yani bedensel, düşüncesel, zihinsel etkileri zayıfladıkça epifiz içerisindeki bazı salgıların çoğalarak, görüler artarak imajinatif ve görüntüleme sistemleri arttırılarak tesir ve frekans okuma sistemleri yükseltilerek Kişi bir rezonansa gelebildiği ölçüde kainatın o alandaki sistemleriyle rezone olur. Yani tek bir tane mekanizma veya ya da tek bir tane merkez yoktur. Hepsinin birliği vardır ama bir sürü katlar vardır. Kur'an'da bunu şöyle görürüz. Ya-sin, ta-ha. Mesela bakın bunların her bir tanesi aslında bir kademedir, bir sistemdir. Yani bir frekans aralığıdır. Hepsi birden gelir ama o birden gelenin de belli bir bilgi kalitesi vardır. İşte biz de kendi hayatımız içerisinde öze saflaşmaya ve sadeleşmeye ne kadar yakınsak o kadar daha yüksek özümüzden akanla buluşabilir ve o kadar hakikate daha yakın olabiliriz. Şimdi bir taraftan bu tabi ki adımları anlatıyoruz ama bu bir sonsuz bir ve sistem. Yani kainatın içerisinde bir sürü alemler, evrenler, kainatlar, boyutlar mevcuttur. Bu sebeple o sonsuz alemden bizi koruyabilmek için tabi ki bir sürü farklı aynı atmosferde olduğu gibi koruma mekanizmaları vardır. Biz mesela bu boyutu tamamlamadan başka bir boyuta geçememe sistemi vardır. Ama illa işte çeşitli boyut kapılarını, bilmem illegal bir şekilde kullanarak geçmeye çalışanlar olabilir. Bunlar geçse de orada çarpılmalara uğrarlar. Yani oradan herhangi bir şekilde izinsiz bilgi almak, çalmak, bilmem ne yapmak, geçmek evet yani geçe yapabilirsiniz bunu ama geçtiğinize de bir şekilde oradaki elektrik tellerine takılma ihtimali yüksektir. Yani sistemin tabii ki kendi içinde de bir sürü korumaları vardır. Ya da işte şimdi bugün Kendini Mesih zanneden, İsa zanneden, Muhammed zanneden, işte yok ben Allah'ım diyen bir sürü çeşitli insanlara da rastlamışsınızdır, görmüşsünüzdür, seyretmektesinizdir. Bunların her bir tanesi ya da o egoları yeteri kadar hani böyle dinginleşmemiş sakinleşmemiş, topraklaşmamış, kendileriyle ilgili bilgiden yoksun olan kişilerin burada da nasıl avlandıklarını görürsünüz. Oysa ki... Her birimiz burada bu bedenin bir kullanıcısı ve aracısıyız. Bu aracıyı kullanmak üzere de bir aracıyız. Biz her birimiz özümüzden ve ruhumuzdan, kainat internetinden bize akabilen, o akını alabildiğimiz ölçüde bir tekamülümüz, gelişimimiz vardır. Ve tabii ki göğün yere, yerin de göğe, bir yardımı ilkesiyle ilerlenir. Nasıl ki e, yeryüzü gökyüzünü, gökyüzü yeryüzünü bir şekilde suyuyla, kumlarıyla, toprağıyla, sularıyla her bir şeyiyle besliyorsa, birbirini besleyerek bir döngü oluşuyorsa bu alemin içinde de ruhsal alem ve maddesel alem birbirini dengeleyerek ve destekleyerek gider. Evet bunlar içerisinde görünmez gibi görünen çeşitli perdeler, çeşitli alanlar ve aşamalar vardır ve bunlardan da sakınmakta Tabii ki fayda vardır. Yani bu alanı bir taraftan bileceğiz, çağrıldığımızda özümüz bizi çeşitli gelecekle ilgili geçmiş ve geleceği aynı anda görebilmek, kalbimizden yüreğimizden kendimize girebilmek, hayatın çeşitli safhalarından bilgiler, seziler ve sezgiler alabilmekte özgür olabilmeye kendimizi açacağız. Ama bir taraftan da aşırılıktan sakınarak ruhsal yeteneklerimizi, ruhsal güçlerimizi açmaya, açmayı kabul etmeye de geçebileceğiz. Güç hazır olana, hak edene, layık olana verilir ve sunulur. Ola ki bu güçleri bir şekilde nefsiyle ve egosuyla kullanmaya çalışanlar olduğunda da onların hayatlarını nasıl, farklı dönüşler olduğunu görebilirsiniz. Güç, gücünüz olduğu halde onu doğru yerde doğru şekilde kullanabilmek hatta neredeyse birçoğu zaman onu başkalarının üzerine kullanmamaktır. Yani ola ki bir kişi sizi kızdırabilir, öfkelendirebilir buna rağmen diyelim ki onu tamamen işte yok edebilmek ya da bir sürü onun üzerine şeyler yapabilmek gücünüz olduğu halde dahi onu sevgiyle kucaklayabilmek mesela bir güçtür ki işte bu güç siz o sevgiyle kucaklayabildiğiniz ölçüde size verilebiliyor. Siz onu yönetebildiğiniz ölçüde verebiliyor. Yani ruhsal alan ve ruhsal alemle. Birçok alanlarıyla evet irtibata geçebilirsin. Buralardan seziler, sezgiler, gelecek okumaları, madde ve mana üzerine çeşitli hakimiyet ya da işte diyelim ki buralardaki bir yönetim gücünün içerisinde olabilirsin. Ama olabildiğince dokunmamak ve müdahale etmemek üzere bilgin olduğunda ve sen şahitliğe geçebildiğin ölçüde bu güçlerle, daha fazla buluşur ve güçlenirsin. Diğer taraftan tabii ki beden ötesine geçen çeşitli insanlarla hani bizim ne diyoruz? Öldü. Evet bunlarla da dahil olmak üzere görüşmeler yapılabilir. Doğmadan çocuğunuzla görüşebilirsiniz. Bunların birçoğunun geçmişte deneyimlerini yaşadım. Bu alanlar üzerinde çeşitli çalışmalar yaptım. Yani 20'li yaşlarda yaptım bunları. Şimdi artık bu konularla ilgili çalışmalar yapmaya çok fazla gerek görmüyorum. Artık Burada zaten her birimizin içerisinde, an içerisinde bütün bu bilginin olduğunun şahitliğinin daha kıymetli olduğunu görüyorum. Tabii ki bunları denemek, deneyimlemek, fizik ve metafizik zannettiğimiz çeşitli kavramları birleştirebilmek önemli. Yani ruhsal dünyayı ötelemekten ziyade ruhsal dünyanın da kabulünde olmamız bizi gelecekte yaşayacağımız, yaşanacak olan çeşitli... Hani böyle durumlarda şoklardan koruyacaktır. Çünkü birçok boyut ve boyut ötesi sistemlerle karşılaşacağımız ruhsal alemin çeşitli intizamlarından nizama getiriş frekanslarından geçeceğimiz bir döneme giriyor olacağız. Ve buralarda her biriniz hazır olun. Hazır olun ki sizler. Bu sistemin bir parçası olarak, bu sistemin, bu dünyanın, bu kainatın size verilecek ve aktarılacakların alıcısı ve kabul içerisinde olun. Avuçlarınızı güzel açın, taleplerinizi güzel yapın, talep ettiğinizin size verileceğinin eminliği olun. Ruhsal güçler, ruhsal yetenekler her bir tanesi sizde var. Siz vakti geldiğince doğru şekilde Kabul edebildiğiniz ölçüde bunlara açılacaktır. Ve bunlarla ilgili çeşitli yine çalışmalarımız, videolarımız, kamplarımız, bir sürü eğitimlerimiz var ki bir kelimeyle dahi, titreşimle dahi, bir imajinasyonla dahi her birinizin yapacağı bir sürü güçler, bağlantısal ya da işte diyelim ki o kainat internetini kullanarak yapacağınız bir sürü sistemler vardır. Yol siz yürüdükçe açılır, kapılar, merdivenler, her bir tanesi sen güvenle adım attıkça önüne serilecektir. Sevgiyle, kucaklayarak, kendinden emin bir şekilde, onun sana verdiği, sunduğu güzelliklerden emin ve kabulde bir şekilde ilerle, buluştukların sana huzur versin. Sevgimle. Hoşçakal.